Gebelikte dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de çevreye kulak asmamak. Aslında bu sizinle ilgili değil, çevreyle ilgili bir problem ama malum gebeler zaten hassas, duygusal anlamda zaten her şeye inanmaya, sürekli ağlamaya meyilli, gözlerinde yaş geziyorlar ortalarda. Bir de bizim etrafımızdan evet iyi niyetle belki ama yardımcı olduğunu zannederek çevreden uyarılar alıyorlar. Gebe kaldın, tabağa uzanıyorsun, aman yavrum uzanma bebeğin düşer, aman yavrum yürüme, hadi yat bakalım, sen iki canlısın, şunu da ye bakalım gibi gibi. Doktorunuz size ek bir bilgi vermediği sürece gebeliği bir hastalık, riskli bir dönem gibi görmeyin. Ben hastalarıma şöyle diyorum bazen gülüyorlar ama aslında biz 3 cinsiz diyorum. Kadın erkek gebe. Yani gebelikte normal yaşantıda bir cins bizim için. Ha ne yapacaksın? Evet karnında bir bebek olduğunu bileceksin. Tabii ki de aksiyonlu işler yapmayacaksın ama çevreden. Yok senin doktorun yanlış söylemiştir. Göbeğin sivri kız değildir o erkektir. İşte saçları çıkmıştır da miden yanıyordur. Sakın ilaç kullanmayasın. Ağrın mı var? Aman alma ha bebek özürlü olur. Seni alttan muayene mi etti? Kesin düşük yaparsın. Bak kanaman başlayacak görüyor musun? İptal, iptal. Bunların hiçbir tanesine inanmayın lütfen. Hekiminize güvenin. Kendinize enerjinizin tuttuğu bir hekim bulun. Aklınıza gelen her şeyi ona danışın. Biz çok alışkınız bu tarz sorulara. Hiç endişe etmeyin. Sorun, rahatlayın.